Ya maç sonunda öldü. Doğru kurdum. Ne hiç mi? Evet, sağ ol. Bak yine çıktı. Yürü canım, sattı. Nice, nice. Hala ak. Olum tek flash almışımdan. İkinci flash almıyordum. <gülüyor> bir dakika, bir geberek atlı. Be tam be. Harabe. Hadi Go behind smoke two. Ben çıkmasın. Bu seste de. Alanı görmedi. Sayda flash attım ben flash attım haydi mi Kapatın herhalde. Daha yolda. window. Buna tek aramızda yok. fark var. Yok. Var adamda var mı bak. T.T'de Helal lan sana. Yani Erdemiz. Monster, Monster öldü. Monster öldü. Filden daha öldü. Kanka bandı tarafı yok hepsi aynen. Aynen. Hedaro'yu işte. adam. R Helal oldu oğlum. ya. Tamam da. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan direkt çıkacağım <T2> KANAPLİSÜ! Öldü. Hepsi hepdi. Bana bir kanka. Öldü. Stink öldü. Gördüm beni körüm. Var mı körüm? Sola burada. Hepsi soldaydı kanka. Çıkmadı galiba. Çıkmış çıkmış. Aaaa! Görmüyor musun? Güzel. aldı yerden? Güzel. ta ta ta ta ta ta